Herkese merhabalar. Ben Selen. Öncelikle Gelecek Vimdi tanıtayım, sonra kendimi tanıtacağım. Gelecek Vimdi bir bilim iletişim platformudur. YouTube TV üzerinden içi var. Podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Eğer içeriklerinizi incelemek isterseniz, www.gelecekbilimde.net adresine gelebilirsiniz. Üzerimiz burada gönüllü olarak çalışıyoruz. Eğer siz de gönüllü olmak isterseniz, www.gelecekbilimde.net adresine gelebilirsiniz. Ve uzun zamanda beklediğimiz yeni tişörtlerimiz çıktı. Eğer satın almak veya incelemek isterseniz, www.gelecekbilimde.net adresine gelebilirsiniz. Şimdi Geliştiği için Bilim Programı başlıyor. Ee, ben Selen Lüksel. Ee, Elbis Damdolsesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Gençler için bilim içeriği eksiği olduğunu fark ettim. Bunu gelecek günlüğe danıştım. Gelecek günlüğe de bana yardımcı oldu. İçeriğimize oturttuk ve şimdi karşınızdayız şu anda. Ben de bayağı heyecanlıyım bu arada. Formattan bahsedeyim. 7 tane soru köşemiz var. Bunları her gelen konuğa soracağız. Yani bunlar klasik sorularımız. Aralarında da sizden gelen soruları cevaplayacağız. Ee, şimdi başlıyoruz. Ee, Cemil Tocayalı'nın merhabalar. Merhaba Selam nasılsın? İyiyim nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum ilk bölümüne beni konuk ettiğin için. Evet. <gülüyor> Torpilliyiz birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oldu. Evet. Başlayalım mı? Ben hazırım hadi bakalım. İlk sorumlar geliyorum. Hikayeniz nedir? Bize birazcık hikayenizden bahsedebilir misiniz? Neymiş? Psikolog olma hikayemiz nedir? Ee, güzel bir soru. Şimdi e, ben aslında çok böyle e, ilginç bir örneğim. Çünkü bilinçli bir karar verdim psikolog olurken, psikoloji okurken. E, bana en çok örnek olan kişi lisedeki rehber öğretmenimdi. Psikolojik danışmanlık okumuştu kendisi. E, oradan böyle benim hoşuma gitti ve şeyi çok e, merak ettim. Yani... İnsanlar böyle bir şey yapıyor. Bunu niye yaptı şimdi mesela? Hep bunu merak ederdim. Niye böyle davrandı? Ya da işte aynı olay oluyor. Bazıları çok sinirleniyor, çok üzülüyor. Bazıları üzülmüyor. Daha değişik e, algılıyorlar. Dolayısıyla bu e, bunları merak ediyordum. Ama ben aslında pilot olmak istiyordum. Deli gibi böyle. Yani tamamen pilotla kafa yürüdüm. İşte Anadolu Eskişehir Üniversitesi'nde pilotaj okuyacaktım. Gittim falan hatta. Ama dershanede çalışırken de böyle dedim ki yani şimdi pilotluk için simülasyonla uğraşıyordum yani nasıl bir şey onu test ediyordum dedim ki bu güzel bir metot çünkü ne yapacaklarını biliyorum pilotların nasıl bir günleri var hani hep böyle iyi iyi yanlarını değil de kötü yanlarını da görebiliyorum ee, bilgilendirilmiş hakikaten farkında olarak seçim yapmış oluyorum burada da böyle yapayım dedim ki yani psikolog değil o zaman benim anladığım psikologdan da bir şeydi hani oturur eline defterini alır terapist yani benim anladığım terapistti birçok insanın da anladığı gibi şu an ee, işte dinler dert dinler ben de dert dinlemekten sıkılacak mı acaba insanları dinlemekten de dershanede lise işte ÖSS dershanesinde şey yapıyordum arkadaşlarıma herkes ata çok stresli acayip herkes anlatacak yer arıyor gelin ben sizi dinliyorum bedava diyordum alıyordum defterimi dinliyordum İşte tavsiyeler vermeye çalışıyordum kendimce işte psikoloji kitapları okuyordum falan. Oradan da hani şey düşündüm yani her insan bir hikaye gibi, kitap gibi. Açıp okuyabilirsin, e, öğrenebilirsin, anlayabilirsin. O o şekilde e, seçtim. Puanım güzel bir puan geldi ve Otlu'yu de ziyaret etmiştim. Otlu'yu çok beğenmiştim okulda gittiğimde. Dedim ki önce Otlu'ya gireyim sonra pilot sonradan da olurum. Hani şimdi dedim lisansımı bitireyim de pilot sonra da olurum. Öyle bir imkanım var çünkü hani daha geç yaşta da olabiliyorsun özel pilot. O yüzden dedim ki psikoloji okuyayım ve girdim. Bu benim psikolog olmayı kendim. Sonrasında ne yaptım? Ha, belki bilmeyenler için ya da işte izleyiciler için onu da söyleyelim. ODTÜ'de psikoloji okudum e, 4 yıllık. Oradan mezun oldum e, ve çok severek okudum. Çünkü her dersimiz böyle şeydi. E, genel kültür gibiydi aslında. Yani insanlarla ilgili ilginç bilgiler öğreniyorduk sürekli. Ondan sonra bu şekilde... Ee, okuduk severek okuduktan sonra arada bir Erasmus'a gittim Hollanda ya Erasmus'tan yararlandık çok çünkü rahat oluyor gitmek Erasmus'a gittim Hollanda'da Kroningen Üniversitesi'ne Erasmus yaptım 5 ay kadar sonra geri döndüm mezun olunca yüksek lisansa e, başlamak istedim orada klinik psikoloji yani terapistik terapi yapmak için klinik psikoloji e, seçmek istedim Türkiye'de olmadı ama e, Hollanda'ya gittiğim için daha önce dedim ki orada da olabilir burs imkanlarını araştırayım Oradan bir burs çıktı Leiden Üniversitesi'nden. Leiden Üniversitesi'nde master'a, yüksek lisansa burslu geldim. Klinik psikoloji yüksek lisansımı yaptım. Ondan sonra da e, iki yıl kadar elektroansafalografi, beyin dalgalarını ölçtüğümüz, EEG ve FMRI beyin aktivitesini ölçtüğümüz deneylerde, sinir bilim deneylerinde çalıştım. Bir yandan da Leiden Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretmenlik yaptım. Bir buçuk sene kadar. E, orada da derslere gittim üniversite derslerine. Ee, bu şekilde geçti. Şimdi de doktoramı yapıyorum. Epidemioloji alanında doktoramı yapıyorum. Budur benim hikayem. Evet cevabımızı aldık. Şimdi ikinci sorumu da bakalım. Psikoloji 101 der <gülüyor> Eğer psikoloji 101 dersek. Et... Biz gençlere bunu nasıl kalmıyoruz? Güzel. Demin de dedim ya insanlar psikoloji deyince hep akıllarına işte bir koltuk var. Bir divan deriz biz. Hani klasik. Böyle yatarsın oraya. Arkada not alır birileri. Hep bu geliyor ama bu aslında sadece bir alanı. Klinik psikoloji. Psikoloji bir bilim dalı ve hastalıklı normal. Normalden üstün yani olada bilir. Her çeşit insan zihnini... Zihnin işleyişini, davranışlarını inceleyen bir bilim. Hatta hayvan davranışlarını da inceliyor. Ve insanın olduğu her yerde psikoloji olduğu için her alanın bir psikolojisi olabilir. Mesela sosyal çevrelerin psikolojisi, sosyal psikoloji. Çok basitçe anlatıyorum. İş hayatında bir, ge bir geçerli psikoloji var. Endüstri örgüt psikolojisi. E, trafikte, yani kazaların %80'i insan kaynaklı oluyor. Ne oluyor da o ışığa uymuyor mesela? Bu da bir psikoloji sorusu. Trafik psikolojisi. Hı hı. Ee, bilişsel psikoloji dedim ya zihinsel süreçler. Ben bazı şeyleri hatırlıyorum, bazılarını hatırlayamıyorum. Hani hafıza teknikleri falan derler ya. Hani onlar gerçek mi? Bu işte bilişsel psikoloji. Ee, düşünüyorum başka. Klinik psikoloji hastalıkların tedavisi, ruhsal bozuklukların, psikolojik bozuklukların tedavisi. Terapi yapan o kısım mesela. Ama bak deminden beri saydığım gibi birçok an. biyopsikoloji diye bir alan var. Yani biyolojik süreçlerle psikolojinin ilişkisi. İşte gündüz olduğumda benim beynim gündüz olduğunu Nasıl anlıyor? Benim duygu durumum nasıl değişiyor? Uykululuk halim nasıl değişiyor mesela? Bunun gibi e, sorularla uğraşan 40'a yakın, 46'ya yakın ayrı psikoloji alt dalı var ama 101 olarak bunu söyleyebilirim. İnsan zihnini ve davranışlarını araştıran bilim dalı psikolojidir. Evet, gerçekten ilgi çekici konular. Bu arada insan davranışlarını görebilmek. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Psikoloji mezunlarım neredeyse söyleyeler? Güzel. Bu sizden gelenmiş. Yani kimden gelmiş oluyor? Bizim çevremizden, yakın arkadaşlarımdan falan aldım bu soruları daha ilk yayınımızda olduğu için. Hı hı. Yani bizim yaşıt çevremizden gelen soruları. Ha gene gençler için değil mi? Gençten evet, gelen. Evet gençlerden tamam, gelen. Süper. Bundan sonrakileri de belki duyururuz Twitter'dan falan. Hani bir sonraki bölüme de gerçekten başka arkadaşların seni çevren, artı başka yerlerden de alırız. E, neymiş? Psikoloji mezunları nerelerde çalışabilir? Demin de dediğim gibi işte alanları söylememiz güzel oldu. Bu alanlara göre birçok yerde çalışıyoruz. Örnek veriyorum trafik şubesi, işte karayolları. Yolun tasarımında senin de aslında söz alman gerekiyor kazaları önlemek istiyorsan. E, sosyal psikologlar e, pazarlama şirketlerinde, reklamcılık şirketlerinde, PR diye geçiyor bu halkla ilişkiler şirketlerinde, siyasi partilerde çalışabiliyorlar. Ee, sosyal psikologlar. Ondan sonra klinik psikologlar hastanelerde çalışabiliyor. Kendi açtıkları muayenehanelerde çalışabiliyor. Yani kendi aç, açamıyorlar şu an ama hani başka bir isimle açabiliyorsun. Bir psikiyatrla birlikte açabiliyorsun. Bir doktor açıyor. Sen de orada çalışabiliyorsun muayenehanede. Ee, dediğim gibi bilişsel psikologlar mesela işte başka e, deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji gelişim psikolojisi mesela gelişim psikolojisi çocukların da ...diye bilinir ama çocuk psikoloji diye bir şey yok aslında. Gelişim psikolojisi var. O da döllenmeden yani ana rahmine düşüşten... ...ölüme kadar bak hani doğar doğduktan değil... ...doğmadan öncesinden ölüme kadarki gelişimi, değişimi inceliyor. Mesela orada da çocuklara yönelik, erken döneme yönelik... E, ...şey sen, odaklanmışsan... E, ...anaokullarında, özel eğitim merkezlerinde de çalışabilirsin. Yani çocuk gelişimine paralel bir şey oluyor orada. E, bu var... Onun dışında e, bilişsel psikoloji gibi, deneysel psikoloji gibi alanlar, biyopsikoloji gibi alanlar özel sektörde değil daha çok araştırma kuruluşlarında, üniversitede çalışabiliyor. Üniversitede hoca olabilirsin, işte benim gibi psikologları eğitebilirsin aslında. E, bu şekilde e, nerelerde bu. Dünyada da çok bu arada yani bütün bu saydıklarımı hem Türkiye için düşünsünler hem dünya için e, düşünsünler ama tabii oranın dilini ya da İngilizceyi bilmek kaydıyla çünkü insanla uğraştığın için Dilini bilmek gerekiyor. Hı hı. Teşekkürler. Şimdi ikinci sorumuz, mesleğinizle ilgili duymaktan sıkıldığınız soru nedir? Aa burada çok var ya. Bunu Bu güzel bir soru. Birden fazla cevap verebiliyor muyuz Selen Hanım? Formatınızı bozmayacaksak. <gülüyor> çok güzel seni tamam. tamam kısa veriyorum. En çok duymaktan, yani birinci sırada ben normal miyim sence diyorlar. Psikolog olduğunu öğrenince. Sence ben normal miyim diyorlar. Bu bir. Başka, işte ben şimdi yalan söylesem anlayabiliyor musun yalan söylediğimi <gülüyor> diyorlar. Ondan sonra Oturduğunuz yerden para mı kazanıyorsunuz? Bu da çok sıkılıyor. Sıkıcı bir soru. Bir de ilaç yazabiliyor musunuz? Onu, onu onu duyuyoruz daha çok. Yani kısaca diyeyim. Normal olup olmadığını bakarak anlayamazsın bir kişinin. Bir de normal diye bir şey yok aslında psikolojide de. Yani neye göre normal, kime göre normal. E, o ayrı bir çok derin bir tanımı. Onu söyleyelim. İlaç yazamıyoruz, yazmıyoruz. Konuşarak tedavi ediyoruz. O da klinik psikologlar yani terapistler. Her psikolog da terapi yapmıyor. Klinik psikoloji okuyanlar terapi yapıyor. E, bu şekilde aslında. Yalan söylediğinizi anlayamıyoruz. Yani normal bir insandan bir tık daha iyi okuyabilirsin mimiklerini falan ama yine de hata payı çok yüksek. Şansa yani. Hani öyle bir yalan makinesi gibi değiliz yani. Peki. Yine sizden gelen sorular var. Biz gençli olarak kendimiz uygun mesleği bulmakta zorlanıyoruz. Siz nasıl karar verdiniz ve bu konuda bize nasıl öneriler verebilirsiniz? Şimdi ilk soruda aslında ben bunu cevaplamışım biraz gibi. Ama şunu öneriyorum çok net. Birden fazla planınız olsun. A, B, C en az 3 tane planınız olsun. A en çok istediğin yani en çok olmak istediğin meslek B, C diye gitsin. Ve bu her birinde de Prova yapın ya da simülasyon yapın. Hani nasıl şey yaparsınız. Prova derken o meslekte işte benim demin dediklerimi ben mesela psikoloji seçmeden o kadar bilmiyordum. Aslında bilmem daha iyi olurdu. Belki çünkü klinik için seçtim zaten. Uygundu. Ama belki klinik için değil de gelişim için seçseydim yazmayacaktım. Bilmeyecektim hiç. Bak psikologlar insan gelişimini inceler bilemeyecektim. O yüzden... O alanla ilgili bir giriş kitabı alın mesela diyelim ki psikoloji seçmek düşünüyorsunuz gidin işte kitapçılarda psikolojiye giriş 101 kitapları vardır Türkçe veya İngilizce bunları alın bunların ilk bölüm daha ilk ünitesine baksanız yeter ne vardır orada işte alanları nerelerde çalışılır bir onu öğrenin okumanızı bir yapın cepte tabi internetten de bulursunuz onu illa kitap değil ardından prova. Sen bir ki karar verdin, ben gelişim psikoloğu olmak istiyorum psikoloji okuyup veya 2-3 tane seçimli var. Bunların var mı çevrende yapan? Yoksa sosyal medyadan duyur, Facebook gruplarına gir, ne bileyim vardır yani bu, bu tarz medyada. Instagram'dan arattığında çıkıyor psikolog deyince, çıkıyor onlara yaz. Ee, onlara sorularını sorabilirsin. Daha da iyisi, şimdi pandemi var ama pandemiden sonra mesela gidip bir gün ben hani sizle ben şu yaşımdayım şunu seçeceğim. Bir gün sizle geçirebilir miyim ya da birkaç saat. Sizde geçirebilir miyim? Nasıl bir iş ortamınız var? Neler yapıyorsunuz görebilir miyim? En güzeli. Mesela ben pilotlukta evet bilgisayar simülasyonları yaptım ama uçaklarda falan hep kokpitlere girmeye çalışıyordum. Not gönderiyordum pilota falan. Hakikaten birkaç kere de beni aldılar. E, uçuş sırasında değil, yerdeyken ve o ortamı gördüm. Hani bu kaç saat burada oturacağım sonuçta. Hani bir pazardan ürün seçer gibi anlatabiliyor muyum hani iyisini kötüsünü seçin ve prova yapın. Prova yapmadan çok cool geliyor bir meslek ama aslında olmayabiliyor. O yüzden provayı yapın iyisiyle kötüsüyle karar vermiş olsunuz. Benim en büyük tavsiyem bu olur. Evet önerilerinize kesinlikle dikkat alacağım. Şimdi diğer sorumuz mesleğinizle ilgili en komik neydi? Ya bu çok ilginç bir soru. Şimdi pat diye sorunca cidden gelmedi ya. Düşünüyorum vardır ama. Allah, Allah kurguda keseriz bunları düşündü 10 dakika sonra şu A şöyle bir böyle yapalım da <gülüyor> şimdi <gülüyor> e, tamam dersten anlatacağım Biz okulda çok eğleniyorduk dersen hani tam böyle psikoloji yaparken psikologluk yaparken eğlendiğim bir şey değil o da ileride gelirse sonradan söylerim derste şu <gülüyor> olmuştu şimdi Biraz Şimdi deney yap, yapıyorsun tamam mı? Psikoloji deney yapıyorsun. Psikoloji deney yaparken sen insanları zihinleriyle ilgili bir soru sorduğun için fark ettikleri anda insanlar farklı davranabilir. Yani ben senden işte bakalım matematiğin ne kadar iyi diye bir soru sorsam sen o zaman hırsa gelip farklı cevap verebilirsin normalde vereceğinden. Ya da heyecan yapıp daha düşük verirsin değil mi? Gene doğru şeyi alamam. Bunun için bizim blinding dediğimiz körlemesine dediğimiz körleme çalışmanın bir teknik var. Bu da şu. Söylemiyorsun katılan kişiye neyi ölçtüğünü. Kandırıyorsun aslında. Başka bir şey ölçtüm diyorsun. Tamam mı? Şimdi bu single blind'in tek körleme. Bir de çift kör çalışma var. Double blind. Şimdi İngilizce'de de Türkçe'de olduğu gibi kör yani blind kör kör diye çeviriyor aynı. Double blind'ta da şöyle bir şey var. Ne e, şey biliyor e, katılan kişi biliyor neyi sorduğunu ne de deneyi yapan kişi biliyor. Çünkü deneyi yapan kişi de belki mesela ben sana matematik soracağım. Sana matematik sor, senin matematiğin iyi olmadığını düşünüyorsam not girerken senin notlarını belki kötü girebilirim. Dolayısıyla ben de deneyi yapan kişi de etkilerim. Bu sebeple işte bunu anlatırken hocamız bir arkadaşım vardı kulakları çınlasın. E, hoca şey dedi double blind işte anlatıyor böyle böyle diyor. Kız böyle parmak kaldırdı bayağı amfideyiz. Hocadık evet dedi. Pardon hocam iki kişi de körse nasıl görüyorlar? Nasıl yapıyorlar dedi. Biz tabii böyle sınıfça yarıldık. Böyle bir anım. Bey komik gelmeyecek ama biz o zaman çok gülmüştük diyeyim. Komik. Şimdi diğer sizden gelen sorulardan. Psikoloji bölümü kimlere göre bölümdü bölümdür ve ne tarz özelliklere sahip olması? Aslında psikoloji bölümü birine göredir demek için de, denmez. Niye denmez? Şöyle. Ee, bazı bölümlerde hakikaten zorlayıcı olabiliyor ama psikoloji bölümü en, en azından lisans kısmı yani 4 yıllık o lisans kısmı her şeyden bir biraz parça tamam mı karışık olduğu için çok da aslında seni ruhsal olarak zorlayan bir bölüm değil dolayısıyla merak eden herkes okuyabiliyor mesela yurt dışında ben Amerika'da falan çok duyuyorum bir de çok kolay kolay bölümler de var orada böyle şey şey Hı -hı. Dandik dandik üniversiteler var şey yapıyorlar mesela ben diyor hani kursa gider gibi. Ben diyor bir, bir psikoloji bölümü okuyacağım. Niye? Meraklıyım. Okuyor. Yani illa meslek olarak yapmayacak. Genel kültür olarak da okuyabiliyor. Dolayısıyla hani herkes aslında okuyabilir. Ama şey dersen mesleğini yapmak, bu bölümü, bu mesleği yapmak kime göredir? Şu önemli. Çok büyük aslında bilgi ve güç sahibi oluyorsun insanlar üzerinde. Kötüye kullanmaya çok açık. Dolayısıyla ben bu bilgimle, İnsanların zihninin işleyişinin bu bilgisiyle ben insanları manipüle edeceğim, köküye kullanacağım ya da bana anlatılanı gidip başkasına delikodusunu yaparım. E anlatabiliyor muyum? Bu tarz özelliklere sahip olanlar uygun değil. Kendileri yapacaktır ama mesleğe çok zarar verecektir. Anlatabiliyor muyum? İnsana da çok zarar verecektir. Dolayısıyla etik farkındalığınızın çok olması lazım. Hani dinlediğin bir şeyi izin almadan anlatamazsın anonimleştireceksin, yani adını değiştireceksin, anlaşılmayacak. Yine de izin alacaksın ama ya. Ona rağmen izin alacaksın. Mesela şu an diziler var. E, televizyonda psikoloji temalı diziler var. Sorular geliyor bana. Mesela onlar kitaplardan uyarlanıyor. O kitaplara girmesinin iznini hasta verdi mi? Hatta kitaptan sonra diziye çekileceğinin iznini verdi mi? Mesela bunlar önemli sorular. Adını değiştirdi evet ama o hikaye gerçek bir kişiye hikaye. Ben kendi hikayemi televizyonda görmek istiyor muyum? Belki hayır diyeceğim ve çekilmemesi gerekiyor. Böyle noktalar var. Onun haricinde yetenek olarak da empatisi yüksek, farklı açılardan düşünebilen, ön yargısı az, önyargıyla yaklaşmayan insanlara, esnek dediğim gibi esnek düşünebilen, çalışkan insanlar olması gerekiyor. Hani şey diyecekler, insan ilişkilerin çok mu iyi olmalı? Her alanda bil. Çünkü o öğrenilen bir şey zaten. Okurken de öğrenebilirsin, sonra da kendini geliştirebilirsin. Mesela bizim bir iki tane otizm spektrumunda arkadaşımız vardı. Çünkü aslında otizmliler, otizm spektrumundakiler de, de anlamıyor ya okuyarak anlayayım diyor bari diyor. Ben anlayamıyorum doğuştan. Hani bari öyle anlayayım deyip merak edenler de vardı ve çok iyi psikolog olabiliyorlar. Mesela Temple Grandin. Çok iyi bir hayvan davranışı uzmanıdır. Hayvan psikologudur. Profesör yani. Kendisi otizmli bir otizm spektrumunda bir insan. Örnek. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bize mesleğinizle ilgili zor geçen günlerden bir tanesini anlatabilir misiniz? Anlatayım. Ee, bu daha rahat geldi aklıma. En zoru değildir ya da tek değildir ama en ilk aklıma gelen bu. E, klinik psikoloji seçeceğim için, seçmek istediğim için zorunlu stajımı klinikte yapmak istedim. İstanbul'da oturduğum için de hani Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi en eski hastanedir ve en böyle en iyi yerdir bu konuda en tecrübeli yerdir. Dolayısıyla oraya başvurdum, biraz uğraştım ama sonra çıktı staj. Ee, bir yaz günüydü böyle çünkü ilk gittiğim gün bizi e, tabii farklı bölümlere atıyorlar, departman olarak e, psikotik hastalıkların yani ağır vakaların olduğu, e, halüsinasyonlar olan, sanrılar olan, inanışlar olan, e, madde kullanımına bağlı. O arada bonzayı çok mesela problemdi, bonzayı İçtikten sonra, kullandıktan sonra gelişen işte hayaller, halüsinasyonlar vesaire. Bunların olduğu, bipolar bozuklukların olduğu bir bölüm, bir kat düşün e, be, e, şeye, e, bölüme gönderdiler. Ve orada e, ilk gün gittiğimde tabii yani kağıdımızı aldık gittik. Ve i̇lk girdiğimde şey oldum, bayağı zorlandığımı hatırlıyorum. Yani e, kafanda çünkü bir sürü şey var, imaj var kafanda düşündüğüm filmlerden hani. Tımarhanı imajı var tırnak içinde hı hı. ama hiç öyle değildi ama beklemediğim başka şeyler de vardı ee, ve bilgim de o zaman tabi lisans okuyorum yani klinik derslerimin hepsini almamışım biraz zorlayıcıydı zor geçen bir günümde açıkçası büyütücü bir gündü ama yani hani akıl sağlığının kıymetini anladığın hani kaybetmeden asla anlamayacaksın hatta kaybettiğinde de anlamıyorsun çünkü kaybettiğinde neyi kaybettiğini bilmiyorsun öyle bir sıkıntı var akıl sağlığıyla ilgili. Dolayısıyla onu anladığım zor bir gündü. Sonrasında ama rahatladık, daha da öğrendik. Ee, orada bir ay kadar, iki ay, bir ay yakın bir staj yapmıştım. Hı hı. Şimdi diğer sorunuza geçelim. Bu sizden gelenlerden. Psikoloji okumak mı mantıklı, psikiyatri okumak mı? Evet, bu da çok sık gelen bir soru. Psikoloji, e, dedim demin dedim, bir bilim. Evet. Hastalıklı, normal veya normal üstü tüm davranışları, tüm zihinsel süreçleri ve farklı açıları, verdiğim örneklerden anlamışsınızdır. Farklı açıları inceleyen böyle bütün bakan bir bilim, her şeye bakabilen bir bilim dalı. Psikiyatri ise tıp biliminin, tıbbın bir alt alanı. Hani işte hastaneye gittiğindeki bölümler gibi o da bir bölüm. Tıbbın bir uzmanlık alanı diyelim. E, psikiyatri ise e, normal olmayan tırnak içinde yine söylüyorum. ...ruh bozuklukları, psikolojik bozukluklar, ruh hastalıkları, madde kullanımına bağlı olan hastalıklar da dahil... ...biyolojik kökenli, genetik kökenli hastalıklar da dahil... ...bunların tanı konması, teşhis konması, tedavi edilmesi veya önlenmesiyle ilgili çalışan bir tıp alanı. Yani onlar doktor. Doktorların görevi hastalıkları anlamak ve iyileştirmek. Ama farkı burada direkt anlıyorsunuz zaten. Birinde evet hastalıklarla ilgili bir alan var ama tamamı o değil. Her şeyle ilgileniyor. Bir tanesi tamamen hastalıkları tedavi etmeye yoğunlaşmış bir meslek. Böyle bir fark var arada. Onun dışında eğitim farkı var. Psikologlar 4 yıllık fenedebiyat fakültelerinin psikoloji bölümünden mezun olur. Ondan sonra uzmanlaşmak istediği konuya göre yüksek lisansını yapar. Psikiyatri uzmanları ise 6 yıl sanırım tıp eğitimini alır, tıp fakültesini bitirir, temel tıp doktor, doktorluğunu alır. Üzerine uzmanlık eğitimi denen, işte TUS'a falan giriyorlar. Psikiyatri uzmanlığını yapar, asistanlığını yapar. Oradan sonra psikiyatrist ünvanını alır ve çalışır. Böyle bir fark da var. Bir de psikiyatristler e, te, terapi eğitimi almıyorlar. Kendileri isterlerse, kendileri özellikle isterlerse terapi eğitimi alıp, terapist olup, çünkü terapist her ikisi, her iki kişi mesleğinde olabileceği bir şey. Birine ait bir şey değil. E, terapist olup, yani konuşarak tedavi yapabilir ama temel olarak yüzde 80'i, 90'ı diyelim çok büyük çoğunluğu ilaç tedavisi, biyolojik tedavi sunar. Ee, psikologlar dediğim gibi tedavi vermek zorunda değil genel alanı ama tedavi veren klinik psikoloji diyorsak onlar da sadece ilaç yazamıyor, sadece konuşarak tedaviyle, terapiyle tedavi verir. Ha ama bu şu, var mesela bir psikiyatrist terapi eğitimi alıp hem ilaç hem terapi de yapabilir. Ki en faydalı olanın bu olduğunu biliyoruz. Psikiyatristlerin böyle bir avantajı da var. Ama hani mantıklı mı dediğimizde o kişiye göre değişecektir. Sen eğer e, tıbba daha yatkınsan, biyolojik süreçlere daha yatkınsan ve sadece ve sadece ben e, hastalıklı bireyle, hastalıklı, evet hastalık yani hastalıkları tedavi etmek, ruhsal bozuklukları tedavi etmeye yoğunlaşacağım ve burada ilaç da ilaç kullanarak temel olarak ana olarak ilaçla yapmaya inanıyorum. Böyle ol, olması gerektiğini düşünüyorum, böyle olur diyorsan evet psikiyatri seçebilirsin. Çok da ihtiyacımız var. Ee, öteki alan ben hastalık değil genel olarak merak ediyorum. Evet psikolojiye. Ha yok ben tedavi edeceğim ama konuşarak tedavi etmek istiyorum. Ve tıbbı da çok iyi yapamıyorum. Biyoloji de o kadar iyi değil. Çok da sevmiyorum. O zaman klinik psikolojiye gidebilirsin. Psikoloji artık klinik psikoloji yapabilirsin. Ve terapiyle tedavi edebilirsin. Bu arada ortalama da terapi neyse ilaçta o kadar tedavi ediyor. Yani ikisi eşit ortalamada. Bir araya geldiklerinde çok güzel ek gösteriyor aram onu da söyleyeyim. Tamamdır. Teşekkürler. Şimdi mesleğinizle ilgili ufku iki katına çıkaran bir bilgi verebilir misiniz? O kadar çok var ki ya. Bizim bütün lisansımız bununla geçti. Ama sen şimdi sorunca gene çat diye gelmedi aklıma. Biyopsikoloji dedim ya. Biyopsikoloji dersinde hocamız şeyi anlatıyordu. Gözdeki... E, gözün iç yapısında iki çeşit hücre var. Bu hücrelerin bazı ışık algılıyor. Işık da bizim gündelik ritmimizi, sirkadyen ritmimizi düzenlemek için çok önemli. Yani ne zaman gündüz ne zaman gece. Ona göre vücudun bir ritmi var. Bu ritmi düzenlemek için hani bir iç, içimizde bir, bir moleküler bir saat var hücre içinde çalışan. Sen yani hiç ışık görmesen de çalışıyor ama kayıyor. Onu kaydırmamak için, kalibre etmek için hani bakarsın ya saate eşitlersin gözler işte ışık alıyor. Ben derste şeyi sordum hatırlıyorum biyopsikoloji hocasını. Hocam peki şey körler var. Biyolojik körlük var. Yani gözünde o hücreler zarar gördüğü için o hücreler hiçbir şekilde ışık alamadığı için kör olan insanlar var. Bunların ritmi şaşıyor mu diye demiştim. Hocam da şunu dedi çok güzel soru ve biliyor cevabı. Adam bunu sormuşlar daha önce. Dedik adam hayır şaşmıyor çünkü bizim şurada arpacık dediğimiz yani göz değil bak da değil. Şurada bir deri var ya çok ince bir deridir o. Dokunduğunuz zaman fark edeceksiniz. Orada belli hücreler var ve onlar da ışığı algılıyor derinin altında. Sen gözüne bir zarar da gelse, kör de olsan şuradaki iki tane noktadan yine gün ışığını kalibre edebiliyorsun. Vay bayağı ilginç. Dikkatına çıktı mı? <gülüyor> evet dikkatına çıkacağım. Gel soruya geçelim. Bu da sizden gelenlerden. Şimdi ülkemizde psikologa gitmek böyle çok ayıp bir şeymiş gibi algılanıyor. Hatta bazılarına böyle hani çaktırıyorlar ya bazen hani böyle diyoruz gitse iyi olursa röşeytepler ben deliyim. Siz yorumun nedenine. Bunun nedeni buna stigma deniyor bu arada kelime adı bu aratırlarsa stigma. Yani bir şeyin kötü anlamda etiketlenmesi demek. Yaftalamak Türkçesi de. Yani psikoloğa giden daha doğrusu terapiye giden düzeltelim artık hani öğrendik yani. Ya Evet halk arasında, terapi, psikoterapiye giden ya da psikiyatriste giden bir kişi ayıp sayılıyor. Çünkü bu kültürle alakalı bir şey. Bir şeyin normal olması aslında çok çevremizde görmekle alakalı. Şöyle söyleyeyim ben sana net olarak. 10 yıl öncesine göre çok daha az ayıp sayılıyor. Çok daha normal sayılıyor. Mesela bunu çok net görüyoruz. Hem çevremizden ha. hem araştırmalar gösteriyor. E bunun sebebi ne? Sen bunu dizilere koyarsan, etrafında insanlar gittikçe, fayda gördükçe, gördükçe bunun... O algımız, kafamızdaki algımız değişiyor. Ama herhalde altta yatan şöyle bir cümle var, şöyle bir temel çekirdek var an benim tahminim. Ee, psikolojik sorunlar kendi elimizde olan sorunlardır. Ve e, bu kendi elimde olan sorunları ben yine kendim çözebilmeliyim. Çözemezsem bu bir zayıflık göstergesidir. Çünkü neden? Neden? Iki, i̇ki kişi alalım. İkisi de aynı travma Şu İzmir depremi yakınlarda oldu. Tekrar geçmiş olsun diyelim. İzmir depreminde yine aynı binada, aynı apartmanda iki kişi alalım. İkisi de maruz kaldı. Biri travma geliştirecek. Tamam mı? Öteki geliştirmeyecek. Şimdi burada insanlar şey diyor. Yani aynı şey oldu. Bu geliştirdi. Demek ki bunun bünyesi zayıf. E, Hastasın ne yapacaksın? Oturacak mısın? Gideceksin. Sağlık bu sonuçta gideceksin. Psikoterapisten, psikiyatristten yardım alacaksın. İyileşeceksin. Devam edeceksin. İşte bunu giderken ama bir grip olmuşken gibi gitmiyoruz. Niye gripte ayıp denmiyor? Çünkü gripte benim yapabileceğim bir şey yok. Ve grip üç aşağı beş yukarı herkese aynı etkiliyor. Hı. Hatta şöyle örnek örnek Şimdi Söylerken aklıma geldi. Gripte de mesela, özellikle böyle erkekler arasında falan şey vardır. E, yanlış bir şekilde. Ya işte hastalık hani hemen yamuldun hastalıktan. Yani sanki ben güçlüysem, dayanıklıysam işte ne bileyim zayıf değilsem. Hastalık beni ne bileyim bu semptomları yapamaz ya da ben çok şikayet ediyorum gibi bir algı var. Aslında sadece dikkat et bu hastalıklar genel olarak bir durum var. Bunu şöyle görmek lazım. İnsan doğası hepimiz kusurlu canlılarız ve hasta olabiliyoruz. Bu hastalıklarda gerçekten öyle hastalıklar. Hatta öyle kanıtlar var ki beyin de sen bunun aktivitesini görüyorsun. Aynı değil yani depresyondaki biriyle olmayanın aynı değil. Elinde olan bir şey değil. Şeyliğimden değil o şımarıklığından... Ay ben üzülüyorum demiyor yani. Hani onu söyleyeyim. Bu arada dizilerle ilgili gene bir şey söyleyeyim filmlerle ilgili. Evet çok iyi bir şey yapıyorlar. Çünkü iyi doğru bir şey göstermeye çalışıyorlar. Ve psikoloğa giden ana karakter kötü bir şey değil. Deli denmiyor, iyileşiyor falan. Bunlar çok güzel örnekler. Ama kötü örneklerden biri de mesela en büyüğü birisi birinden ayrılır. Depresyona girdim der. Oturur işte Nutella yer bilmem ne. E depresyon öyle bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani depresyona giren kişilerin e, le, bu onları çok hafife almak, hastalığı çok hafife almak gibi. Bu şey gibi öksürmekle verem olmak arasındaki fark gibi aslında anlatabiliyor muyum? Yani e, öksürürsün hani boğazın soğuk bir şey içerisinde öksürürsün ama verem başka bir şey değil mi? Aradaki farkı kaçırmamak, yani onu eleştirimi de yapayım arada. Evet teşekkürler. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Mesleğinizin trend topiği yani şu anda en popüler olan olayı ne? Aaa TT, trend topik diyorsun. Aynen. Güzel. Buna hot topic de deniyor bu arada internette aratırlarsa. Hep yani bir me, psikoloji çok büyük bir alan, çok fazla vardır. Ben kendi duyduklarımı kendi bu aralar konuşulanları akademik çevrelerdekileri söyleyeyim. Ee, sinir bilim acayip derecede iyi gelişti ben işte başta anlattım ya ile artık zihin aktivitelerini görüntüleyebiliyoruz dolaylı da olsa. E, bu çok yükselmiş bir durumda ve şu anda makine öğrenme, yapay öğrenme, yapay zeka, machine learningten yapay öğrenme tekniklerini beyin aktivitesini uygulamak. Ve aktifken değil, aktif olmazken biz dinlen, yani hiçbir şey yapmazken de beynimiz çalışıyor. Bunu keşfettik 90'larda, 2000'lerde, bu 2002'lerde falan bayağı bir keşfedildi. Hatta keşfeden grubun içinde bir Türk araştırmacı da var, doktor da var Amerika'dan. Ee, Zerrin Tekin de sanırım. Buradan söyleyeyim. Az biliniyor çünkü baksınlar. Ee, hmm. Biz hiçbir şey yapmazken de beynimizin çalıştığını keşfettik. Beyinde belli, belli ağlar olduğunu keşfettik. Ee, gelecek bir benim bununla ilgili bir makale yayınım var. Bir makale okuduk. Oraya bakabilirler, merak ederler. İşte O ağların aktivitesini, makine öğrenmesi, bizim göremediğimiz desenleri, örüntüleri diyelim. Algılamak için makine öğrenmesini kullanmak çok yararlı. Mesela bir araştırma depresyon için yapıyor bunu. Biz depresyonun tek bir tipi olduğunu düşünüyorduk. Fakat belirtileri alıyor. Bir de beyin aktivite alıyor. Bu makine öğrenmesi yaptığında dört çeşit, dört çeşit beyin aktivitesi buluyor. E, farklı aktivite ayırıyor makine öğrenmesi. Dört çeşit desen var diyor. Tip var, beyin aktivite tipi. Bu tiplerle merak ediyorlar. Acaba belli belirtiler belirtilerinde mi? Belli belirtiler sadece orada mı? Hakikaten öyle çıkıyor. Yani aslında dört çeşit depresyon tipi var. Beyinde. Beyin dalgaları. Beyin aktivites açısından pardon. Ve bu dört çeşitte de farklı belirtiler ağır basıyor. Çok ilginç bir şey. Biz bunu ten, tersten öğreniyoruz. Bu alan acayip tren bir alan. Dolayısıyla makine öğrenmesi çoktu. Gözünüzde büyütmeyin. Her şeyi süper anlamak zorunda değilsiniz. Yani ağır öğrenin. arda da çok basit. E, Makine öğrenmesi şeyleri var, paketleri var. Python öğrenin, Python'da da çok güzel paketler var. Ne yapacağınız bilirseniz yapabiliyor. Söyle, süper derin ne kadar yani bir bilgisayar bilimci kadar anlamanız gerekmiyor. Alanınızı okuyun, bir yerinden sinir bilime girmeye çalışın. Gelecek birazcık e, oralarda gibi. Bir de hı hı. E, tele tele health, ele bu pandemiyle uzaktan sağlık, uzak sağlık, e sağlık ya da tele sağlık nasıl dersek, e, Skype üzerinden terapiler. Çok artıyor. Normal zamanda da benim bildiğim işinden çıkıp işte muayenehaneye gitmek istemediği için yine Skypetan alanlar var. Bunlar aşırı artıyor. Bunlarla ilgili dersler alabilirsiniz. Bunlarla ilgili çalışabilirsiniz. Belki de bir uygulamasını yazabilirsiniz. Kolaylaştıracak falan. Böyle şeyler var. Bir de şey yapanlar var. Yapay zeka asistanlar var ya Siri gibi falan. Onlara benzer ama sana e, bir nevi başlangıç desteği verecek. Hani bir psikoloğun yerini tutmayacak ama... Başlangıç desteğini verecek. Yani ilk girdiğimde, ilk geldiğimde bir böyle geçmişini sorarız, dosyanı oluştururuz ya hani anamnez deriz. Onu yapacak bir Siri gibi bir asistanlar falan da çok revaçtaydı bu arada. Var yani bunlar hala. Daha da gelişmişleri çıkıyor. Ya yani Bir yerinden tek alan değil biyolojiden, sinir bilimden hem psikoloji hem sinir bilim, hem psikoloji hem yazılım bir karıştırıp gidebilirsiniz. Onu söylemiş olayım. Teşekkürler. Sorularımız bu kadardı. İlk, serimizin ilk yayında konuk oldunuz. Cidden teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nasıl? Anlaşılır oldu mu? Ee, çok uzun konuşmadım inşallah. Yok güzeldi. Ben anladım yani. Tamam. Ee, sen anladıysan bütün izleyenler de anlayabilir. Böyle düşünelim. O yüzden biz çözebiliyorsak siz de çözersiniz arkadaşlar. Hep böyle Aynen. düşünün. Ee, teşekkür ediyorum Selen'cim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Siz de izlediğiniz için çok teşekkürler. Serimizin ikinci videosunu bekleyin. Görüşürüz.